yanında. Türkiye borsası günü %1.8884, 68, 680,3 borsa 5.455 ve Bitcoin 16.860'la gün yükselişle kapattılar. HDP'li Mehmet Pegi Sezai temelli skandal paylaşım geldi. Paris yanıyor bırakın yansın dedi. Adana'da gergin anlar yaşandı. Osman Çavuş boşanmak isteyen karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı. Kazasamonda kendisini Asıbay olarak tanıtıp yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran pişkin sözler geldi. Her zaman sahnelerde istedi. Yunanistan NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine bakan Akar'dan sert tepki geldi. Bu şımartta artık dur demenin zamanı geldi dedi. 42'de seçim anketi düzenlendi. Sonuçlarda İyi Parti'nin oy oranı dikkat çekti. Eski Kocas tarafından kurşun yağmuruna atılan kadın. Hayatta kalma savaşını kaybetti değerli izleyenler. İzmir'e feci olay yaşandı. İnşek kolon arasındaki kalan işçi hayatını kaybetti. Bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.